Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün burada teknoloji ekibi olarak Huawei'yi lansmanına geldik. Huawei Türkiye'de satışa sunduğu yeni modellerini, yeni ürünlerini tanıttı bu lansmanla aslında. bazıları bildiğimiz modellerdi zaten. P50 pocket, P50 zaten küresel pazarda çok önce satışa çıkmış olan ve Türkiye pazarında yeni satışa sunulan cihazlardı. Ve bunların fiyatlarını da öğrendik. GT Runner geldi, başka bir MacBook serisine ait bir cihazlar tanıtıldı. Peki bu cihazlar içerisinde senin favorin hangisi oldu? Ben hepsi çok güzel ama yine de benim favorim P5 Çünkü o kadar fazla özelliği var ki yani anlatılmayacak sayamayacak kadar fazla özelliği var. Böyle bir ürün aslında çok fazla piyasada göremezsiniz. Çünkü gerçekten çok güzel bir ürün. Siz de tanıdığınızda ürünü daha fazla incelediğinizde ne kadar güzel olduğunu anlayacaksınız. Bu özellikler sınırın başka hiçbir telefonda yok. Ya şöyle yani bir şey tabii yani, yani şu anda dikey olarak katlanabilen telefon zaten Türkiye'de çok fazla yok. Bir Samsung evet. satıyor. Bir de şimdi Huawei getirmiş oldu. Dış pazara baktığımızda motoru olanında bazı modelleri var ama Razer series var biliyorsunuz. Ama Türkiye pazarında şu anda iki farklı model var. Bir tanesi Samsung'un flip modeli, bir tanesi de pocket oldu. Fakat burada pocket flip'e göre biraz daha böyle kalavi bir cihaz gibi duruyor. Arka taraftaki ekranı, bu ekranın özelleştirilebilmesi evet. tam olarak katlanabilmesi gerçekten önemli. Ve katlanı aynen şey çıkmıyor Evet yani çıkmıyor mesela yani. Samsung'un modelinde arkadaşlar katlandığı zaman şöyle bir ara kalıyordu. p Pocket'ta o ara tamamen ortadan kaldırılmış yani tamamen katlanabilen bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor. Amla Dolayısıyla. Aynen, boştan baktığımızda paylı pakıt baya güzel bir telefon ama fiyatı da güzel yani. Fiyatı da güzel, yani Türkiye'de yaşıyoruz. <gülüyor> baktığımız zaman biraz pahalı geldi bana açıkçası. Hani 27-28 bin civarlarında bir telefon ne bileyim biraz pahalı geldi. Sen alır mısın? Olsa alırım. Yani 28 bin olsa, 28 binim olsa alırım. 28 binim olsa alırım, neden alayım ki bence de? Çünkü gerçekten değer yani. Yani en azından bir değil. yenilik sunuyor değil mi? Mesela evet. şimdi günümüz telefonlarına bakıyorsun hepsi basmakalıp gibi evet, sezebiliyorsun. Evet. Ama belli bakın bayağı bir yenilik sunuyor arkadaşlar. Onun incelemesi bir, de yakında gelecek aynen, bu arada. Bunun bir da video belirtelim. çeksek yarım saati bulacak kadar özelliği var bence. Onun zaten incelemesi gelecek. Şu anda cihaz evet. ulaştı bizim. Onun incelemesi yakında gelecek. Benim ilgimi çeken cihaz ise GT Runner oldu. Yani biliyorsun bu Huawei akıllı saat konusunda zaten kendini açmış firmalardan birisi diyebiliriz şu anda. Onun da incelemesini yaptık arkadaşlar. Hatta şu anda kolumda. Türkiye fiyatlamana gayet uygun geldi. 3.500 lira gibi bir fiyatı var. O kadar özelliğe güzel. Yani saatin özelliklerine göre 3500 liradan gayet uygun olduğunu söyleyebiliriz. Bunun haricinde P50 de sonunda Türkiye'ye geldi biliyorsun. Uzun süredir dış pazarda, dış pazarda zaten satıştaydı. Ama sonunda ülkemize de satışa sunulmuş oldu arkadaşlar. Peki yeni tanıtılan Matebook modeli hakkında ne diyeceksin? İkisi bir arada bir tablet olarak tanıtıldı. Yani hem tablet hem bilgisayar olarak kullanabiliyoruz. Bunun yanında Windows 10 ile gelmesi, Windows 11 ile gelmesi de gerçekten önemli bir avantaj diyebiliriz. Sen ne diyeceksin bu tablet bilgisayar hakkında? Bence çok güzel çünkü dilediğin zaman tablet yapabiliyorsun. Dilediğin zaman bilgisayar yapabiliyorsun. Yani ihtiyacını yönelik ne varsa düşünmüşler aslında ve çok kolay diğer uygulamanın uygulamaya geçebilme özelliği telefon olsun tablet olsun bilgisayar olsun her şeyi çok kısa bir sürede halledebiliyorsun yani POA O yüzden bence gerçekten adamlar çalışmış, yapmış, de yapmışlar. Yani, iyi yapmış. yani evet. en azından mobilite anlamında hani kendini açmış bir cazibe verir. Çünkü çok hafif. Çok e, taşınabilirliği yüksek. Şöyle bir şey arkadaşlar düşünün bir tablet alıyorsunuz. Bu tabletin içerisinde Windows 11 yüklü ve performansı da üst seviyedeki 11. nesil Intel işlemcilerle geliyor. Biliyorsun Xe grafik kartıyla geliyor ki bu dahili bir grafik kartı fakat buna rağmen bir MX350 MX450 performansı sunuyor bizlere. Genel itibariyle baştan baktığımız arkadaşlar Huawei'nin yeni taşınabilir çözümünün ben oldukça verimli olduğunu söyleyebilirim. Fiyatı da 18.000 lira. Tabi fiyatı biraz tartışılabilir. Verilir verilmez. Onun da incelemesi gelecek arkadaşlar. Onu da detaylı incelemesini yaptığımız zaman ha, gerçekten bu cihaz bu fiyata değiyor ya da ya biraz daha ucuz olsaydı güzel olurdu diye sizlerle zaten yorumlarımızı paylaşacağız. Bence 18 bin lira gayet iyi bu arada yani tablet bilgisayar için. O yüzden bence ön satış olduğunda yani boş iş yapmadıklarını düşünüyorum. O yüzden ön satış olur olmaz alsınlar çünkü her şey bir anda artıyor. Her şey bir anda arttığı için bence 18... ön satışta bir kampanya vesaire de var. Bulüt'u evet. veriyorlar, bir sürü bir şeyler veriyorlar. Evet. Dolayısıyla hani bundan yararlanmak için de arkadaşlar Huawei'nin online mağazasına göz atabilirsiniz isterseniz. Orada neler verdiklerini vesaire daha detaylı bir şekilde görebilirsiniz zaten. <Gülüyor> O zaman sen beğendin bu tablet bilgisayarı? Ben da. çok beğendim, Sana ben her şeyi çok beğendim. Keşke alsam gitsem var ya, ya... Hem pil süreleri, tüm aletlerin pil süreleri gayet iyi iyiydi. Yani. Hepsinin kamera olsun, çözünürlüğü olsun çok iyi görünüyor. Yani iddialarının arkası kesinlikle boş değil diye düşünüyorum. O yüzden bence... Seni ikna ettiler yani. Ben ikna oldum. Tamam beyza ikna ettiler o zaman. <gülüyor> çok fazla bir şey demeyelim. Evet sen arkadaşlar. Şey <gülüyor> <gülüyor> Bugün burada sizlerle birlikte Huawei'nin lansmanındaydık. Evet. Huawei'nin yeni ürünlerini sizlerle birlikte deneyimleme fırsatı bulduk. Dediğimiz gibi bu cihazların incelemeleri tek tek gelecek arkadaşlar. halihazırda hazırda zaten Watch GT'nin incelemesi kanalımıza yayınlandı. Değerseniz onu kanalımızdan izleyebilirsiniz. P50 Pocket, P50 ve bir tablet bilgisayar incelemesi de gelecek diyebiliriz. Evet, evet başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyoruz da size. De. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz.